Evet arkadaşlar 30 Aralık pazar 30 liralık pazar 2018 videosuna hoş geldiniz. Şimdi yine burada 3 tane maç seçtik arkadaşlar. Bu videomuz kontu garanti videosu. 3 üç maçın 3'ü ihtimalleri, üçlü ihtimalleri 1 0 2 bütün ihtimalleri oynuyoruz. Toplam 18 kupon. Siz 2 tane daha maç bulacaksınız arkadaşlar. Ben size 2 maç daha bulduğunuzu düşünün. 5 maçta 3 üç maçı kontu garanti ediyorum arkadaşlar. 3 ihtimalde oynadık. Burada burada 18'den bir tanesi mutlaka tutuyor. Siz bunların altına ilk yarı, ikinci yarı oranı yüksek maçlardan yazarsanız Ganyan'ı aldıverdiğiniz parayı misli misli çıkarma şansınız var. Önce buraya geçmeden hemen ispatını yapalım. Bakın bu 26 Aralık çarşamba günü. Ee, videosunu çektiğimiz ee, çarşambanın Formülü. Burada yine 3 maç seçtik. 1, 469, 1 bakın yukarıda görüyorsunuz. 469, 1, 463, 0, 468, 2. Üçüncü kuponda 9 kuponun yani 18 kuponun daha doğrusu. Üçüncü kuponunda bakın bu var. İlk 9'un üçüncü kuponunun pardon ikinci kuponu 1, 0, 2 yukarıdan aşağı arkadaşlar. Yuvarlak içine aldım görüyorsunuz. Yani konti garanti bu şekilde bunlardan bir tanesi tutuyor. Sizin yapacağınız e, buraya iki tane daha maç eklemek. İlk yarı ikinci yarı ekleyeceksiniz arkadaşlar. Takip ettiğiniz maçları. 5 maçın 3'ünü veriyorum. İkisini de bekleyeceksiniz. Yani biraz da şans lazım. Ama 3 maç konti garanti. Şimdi 30 Aralık pazara geçelim. Şimdi bakın arkadaşlar. 300, 310 ve 318. maçları seçtim. 3'ünü de 3 ihtimali de oynadım. Hemen e, yukarıda birinci satır. Bakın bir diye yazdım solda. Birinci satır. Birinci satıra 301, 301, 301. Yani 300. Maçı numaralı maçı 3 tane bir yan yana yazıyoruz. Sonra devamında 0'ı yan yana yazıyoruz. alta geçerseniz arkadaşlar altta yine bakın 302, 302, 302 diye yazıyor. Burada gördüğünüz gibi. Yani birinci satırın devamı. Şimdi yukarıda 310 oynadık. üçer tane 3 üç ihtimali yazdık. Şimdi 310'u yazıyoruz. Bakın 1, 0, 2 ya. 310 ikinci satır hemen yukarıda bakın. 310, 1, 310, 0, 310, 2 Devam ediyor. İkinci satırın devamına bakın. 311, 310, 0, 312. Aşağı devam edin. Aşağıdaki üçlüye bakın arkadaşlar. İkinci satırın devamı. 311, 310, 0, 312. Yani 1'i de 0'da 2'yi de birer tane yazıyoruz. Burada 310 u. Üçüncü olarak, üçüncü satır. 318 hemen başında üçlüye yazıyor bakın. Üçüncü satır. 318 komple 1. Yani 1 ve 0, 2 veriyoruz ya. Çifte şans veriyoruz. 1'i komple buraya yazıyoruz. Yukarıdan aşağı bunların hepsi bakın çizergeye çizdim ben. Birinci, ikinci, üçüncü kupon. ilk dokuz kupon bu. Burada 318'i bir banko hepsini geçtik. Şimdi iki tane maç buldunuz diyelim ki. ilk yarı ikinci yarı. Bunun altına bütün kuponların altına banko onların aynısını yazıyorsunuz. Şimdi devam ediyoruz bakın. Şimdi yine 312-2018 pazar ikinci dokuz kuponumuz bu formülümüzün. Şimdi yine birinci e, satırda bakın 300. Yine aynı şekilde yazdık 1 1 1 300 1 301 301 Birinci satırın devamı 3 tane 0 Hemen alta geldik Birinci satırın devamı yine 3 tane 2 302 302 302 Bunun aynısını oynayabilirsiniz arkadaşlar Bu kontu garanti çünkü Altına 2 tane maç ekleyin sadece Keyfinize bakın İkinci satır 311 310 0 312 Yani yukarıdaki 311, 0 2'yi Birer tane yazıyoruz Devamında tekrar birer tane yazıyoruz Altta devamında, ikinci satırın devamında tekrar birer tane yazdık. 1'i 0'ı 2'yi dondurup bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 318, biraz önce 1'i kullanmıştım. Yukarıda 1 ve 02 2 çifte şans 0'ı 2 arkadaşlar. Şimdi 02 2'yi kullanıyorum. Biraz önce 1'i komple yazmıştık hepsine. Şimdi üçüncü satırda 318, 0'ı 2 çifte şansı komple. Bütün kuponlara yazdık. 9 kupon yukarıdan aşağı. Hepsi birer tane kupon. Hepsinin altına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye kupon kupon yazdım. Bu şekilde bunu da buraya yaptıktan sonra arkadaşlar 2 tane maç belirlediniz. Biraz önce yazdınız ya 9 kuponun altına. Bu 9 kuponun altına da o 2 maçı hepsine aynısını yazıyorsunuz arkadaşlar. İşte bu şekilde 3 maçı konti garanti burada verdim size. Artık gerisi size ve şansınıza kalıyor arkadaşlar. 5 maçın 3'ününü konti garanti bilmek çok büyük bir şey tabii ki. Bunu unutmayın. Abone olmaya unutmayın arkadaşlar. Sağ alttan tıkladığınızda bütün videolarımızı ispatlı şekilde orada görebilirsiniz. Öncedekileri de kontrol edebilirsiniz. Ben size zaten her videoda bir önceki tutanı gösteriyorum. Abone olun, bizi izlemeye devam edin arkadaşlar.